diko. 2 öğeden 2 tanesi göster. Numara Wi-Fi. Close icon düğme list. Dosyalar. Evet, şu anda uygulamanın e, ana sayfasındayız ve gezinelim bakalım neler varmış. Ara. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Dosyalar. Ara düğmesi var. Ee, bu Yandex Disk'te de var. Google Drive'de de var. Dosyalarımızı arayıp bulmayı sağlayan bir e, düğme. Ara. My Files Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Etiketler kullanılabilir. Bu düğme dosya yükleme seçenekleri. Ee, bakalım önce bir bu düğmeye basalım. Burada neler varmış. Karşıya dosya yükle. Çok Bye. Karşıya dosya Bye. yükle ve dosyaları çok gizliye yükle seçeneği var. Karşıya dosya yükle dediği yani buraya bu Dego uygulamasına e, dosyalarımızı yüklüyoruz. Dosyayı, dosyaları çok gizliye yükle dediği de burada çok gizli diye bir alan var. Dosyalarımızı oraya taşıyoruz ve şifreliyoruz. Ee, biz paylaşmadığımız müddetçe hatta paylaşsak bile paylaştığımız kişiler o dosyaların şifre, şifrelerini bilmediği müddetçe dosyalara ulaşamıyor. Ulaşsalar da indiremiyor. İndirseler de içeriğini göremiyorlar. Öyle bir e, seçeneği de var uygulamanın. Anlar, sekme, bölü... Bu fotoğraflarla alakalı uygulamaya aynı zamanda fotoğraf ve video da yükleniyor. Fotoğraf ve video yükleme e, opsiyonu uygulamanın depolama alanına atıyor fotoğrafları. Depolama alanından kay kaybediyoruz. Sınırsız alan diye bir şey yok. Yani sınır Yandex diskteki gibi Gerçi Yandex diskte artık sınırsız alana yüklemek için için yani fotoğraflardan bile ücret talep ediyor o ayrı bir konu sınırsız alanı yüklemiyor Dego'nun bize verdiği disk alanından azaltıyor normal diskin içine yüklüyor fotoğrafları ama sorun değil videonun başında da söylediğim gibi ee, uygulamada ee, depolama alanı kazanabiliyoruz ücret ödemeden. Galeri sekme 2 4. Etkinlik. Galeri burada e, yine fotoğraflar ve videolarla alakalı bir şey. Sekme. Burası da fotoğraflar ve videolarla alakalı bir şey. Menü. Sekme. 4 bölü 4. Menü. Menü. Bu menüye bakacağız ama menüden önce. E, uygulamanın ana menüsünde neler var bun bunlara bakalım. Galeri, satır, video, sütü, tümü, müzik, bosyaların tümü, bosyaların tümü. Dosyaların tümü satır bir, sütun beş tabloda dört satır altı sütun. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Dosyaların tümü dediği şey, bütün dosyalarınızı tek bir alanda gösteriyor. Ee, müzik, satır iki, sütun bir. Galeri video Etkinleştirmek müzik. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Galeri dediği hem fotoğraflarınızı hem videolarınızı gösterir. Video dediği sadece videolarınızı gösterir. Müzik dediği şey sadece yüklediğiniz müzikleri gösterir. Belge, Belge, etkinleştirmek için iki kez dokunma. Buraya dok, txt, pdf, rtf, e, xml, html gibi gösterir dosyalarınızı yüklediğiniz zaman o tarz belge dosyalarınızı burada görebilirsiniz. Paylaşılan sütun 5 etkinleştirmek için iki kez dokunma. Paylaşılan dediği şey e, siz, e, karşı tarafta mesela arkadaşınız sizin gibi Dego kullanıyor. Arkadaşınız e, sizinle Dego uygulaması aracılığıyla bir bağlantı paylaşıyor. Sizin hesabınıza bu bağlantıyı gönderiyor. Arkadaşınızın paylaştığı, sizinle paylaştığı dosyaları buradan görebiliyorsunuz. Dilerseniz kendi dosyalarınızın arasına da ekleyebiliyorsunuz. Hani şu Yandex Disk'teki indir veya Yandex Diske kaydet gibi. Ee, yani sadece payla paylaşılan dosyaları sadece indirebiliyorsunuz. Hatta indirmekle kalmayıp e, isterseniz kendi depolama alanınıza da atabiliyorsunuz. Paylaş Paylaşılan dosyalar bölümü içinde ne kadar dosya olursa olsun depolama alanınızdan harcamıyor. Çünkü o dosyalar zaten size ait olmadığı için sizin depolama alanınızda kayıtlı olmadığı için e, siz onu dego diskinize kendi yedekleme alanınıza kaydetmediğiniz için burada sadece dosyaların bilgileri ve kimin paylaştığı yazar. Ne zamanki paylaşılan dosyaları kaydedersiniz kendi depolama alanınıza o zaman ee, de depolama alanınızdan, depolama kotanızdan Abi. harcamış olursunuz. Abi. Efendim. Bir dakika bekle. A favori. 6 sıfır. dur.